Balık Burcu asla size göre bir buç değildir. Hissiyatlı, hassas, kırılgan ve her şeye alınan bir buçla siz yapamazsınız. Balık Burcu kendi sularında gezmekten hoşlanır ve sizler kendisine ayak uydurmasını ister. Onun dünyasına, onun dünyası size çok uzaktır. Hem kendinize hem de karşısındaki insana ifratmayın deriz sayın arkadaşlar.